Herkese selamlar. Bugün sizlere göçmenlik hukukunda çok karıştırılan iki kavramdan, vize ve statü kavramından bahsetmek istiyorum. Ve özellikle Amerika içinde statü değiştirme, statü uzatmayla ilgili bilinmesi gereken konular ve burada en sık yapılan hatalarla ilgili bir video yapmak istiyorum. Amerika içinde statü uzatması veya statü değişikliği yapanlar, çoğu zaman bu başvuruların kendilerine sağlamış oldukları hakları bilmedikleri gibi Bazen bu başvuruların kendilerine yükledikleri sorumlulukları da bilmiyorlar. Mesela bu başvuruları yaptıktan sonra seyahat edebilirler mi? Seyahat kısıtlaması var mı? Girerken çıkarken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bunlardan çoğu zaman haberdar değiller. Özellikle de bu başvuruları kendi başlarına yapmaya çalıştıkları ve bir avukattan destek almadıkları zaman bu konu daha komplike bir hale gelebiliyor. Dolayısıyla bugün sizlere biraz bu detaylardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle vize ile statü arasındaki farkı bir ortaya koyalım. Vize dediğimiz şeyi sadece konsolosluklar verebiliyor. Bugünkü göçmenlik hukuku kuşatlarında ve Amerika içinde herhangi bir şekilde vize alma durumunuz söz konusu değil. Peki statü nedir? Statü de şu. Amerika'ya girerken kapıda bir vize ile giriş yapıyorsunuz. Bu vize ile giriş yaptığınız esnada kapıdaki göçmenlik bürosu görevlisi sizi içeriye alıyor. İşte içeriye alan kişinin yapmış olduğu bu işlemede statü diyoruz. Sizi Amerika'ya alırken bir statüde içeriye almış oluyor. Size bir oturum vermiş oluyor. Buna statü diyoruz. Bu statünün değişmesi veyahut da bozulması birkaç durumda söz konusu olabilir. Mesela statünüzü ihlal ederseniz veya Göçmenlik Bürosuna yeni bir statü başvurusu yapıp Amerika içinde statünüzü uzatır veya değiştirirseniz veya Amerika'dan çıkarsanız. Bu durumlarda statünüz değişmiş olur. Dolayısıyla statünün konsoloslukla bir alakası yok. Statünün Giriş yaparkenki göçmenlik bürosu görevlisiyle ve akabinde Amerika içinde göçmenlik bürosuyla alakası var. Vizenin de Amerika içindeki kurumlarla yani giriş yaptığınız göçmenlik bürosu görevlisi veya USCIS'le göçmenlik bürosuyla bir alakası yok. Tamamen konsoloslukla alakası var. O yüzden Amerika içinde bulunan bir kişiye hangi vizeniz var diye değil, hangi statüdesiniz diye soruyoruz. Mesela kişi içeriye... Bir B1-B2 vizesiyle giriş yapmış olabilir, girerken 6 aylık oturum almış olabilir. O zaman statüsü B2 ve 6 ay denir. Ama statüsünü değiştirdiyse artık statüsü F1'dir. Her ne kadar pasaportunda vize olmasa da Amerika içinde bulunduğu süre içinde statüsüne F1 statüsü diyoruz. Dolayısıyla vize Amerika'ya girerken pasaportta gösterdiğiniz pasaporta vurulu olan mührün ismidir. Statü de Amerika içindeki oturumunuzu gösteren fiili durumun anlatılmasıdır. Vize ile statü arasındaki bir fark da şudur. Mesela bir kişi Amerika'ya girerken pasaportunda birden fazla vizeye sahip olabilir. Bir kişinin hem E2 vizesi olabilir hem de turist vizesi olabilir. Ama Amerika'ya girerken tek bir statüyle girebilir. Dolayısıyla insanın birden fazla vizesi olabilir ama tek bir statüsü olabilir. Çünkü Amerika'ya girerken bir kişi hem B1 hem de E2 ile giriş yapamaz. Bunlardan birini tercih eder ve Amerika'daki statüsü o olur. Şimdi vize ile statü arasındaki bu temel kavramları oturttuktan sonra bugünün asıl konusu olan statü uzatma ve statü değişikliği konusuna biraz değinelim. Amerika'ya girerken bir statü alan kişilerin bu statüyü korumaları, muhafaza etmeleri çok önemlidir. Çünkü bu hem Amerika içindeki işlemleri açısından hem de çıktıklarında tekrar geri gelebilmeleri için statünün korunması kavramı çok önemlidir. Statü nasıl korunur? Giriş yaptığınız vizenin statüsüne uygun davranarak kullanılabilir. Mesela turist vizesiyle giriyorsanız turistik aktivitelerde bulunmalısınız. Eşman vizesiyle giriyorsanız gerçekten eşman vizesiyle sizi bu ülkeye getiren şirkette çalışmalısınız. Bu örnekler uzatılabilir ama statü korunması gereken bir kavramdır ve statünüzü kaybettiğiniz zaman, yani usulüne uygun davranmadığınız zaman o zaman işte statünün ihlali durumu söz konusu olur ve bu sizin Amerika içinde statü uzatmanıza veya statü değiştirmenize mani olur. Peki statü ne zaman uzatılır, ne zaman değiştirilir? Bazı statüler süreye tabidir. Mesela turist vizesiyle giriş yapan kişiler belli bir süreyle Amerika'ya alınabilir. Bu maksimum 6 aydır. Bunun daha kısa süreleri de olabilir. Kişinin üzerine düşen şey, bu statü bitmeden önce ya çıkış yapmak ya da burada kalmasını gerektiren başka sebepler varsa statüsünü uzatmak veya değiştirmektir. Örnek vermek gerekirse turist vizisiyle Amerika'ya gelen bir kişinin 6 ay oturum aldığını düşünürsek bu kişi bir 6 ay daha Amerika'da kalmak istiyorsa mesela ailesinin yanında vakit geçirmek istiyor, arkadaşlarıyla gezmek istiyor, turistik seyahatlerde bulunmak istiyor, vakti var bunu yapmak istiyorsa göçmenlik bürosuna 6 aylık bir uzatma başvurusu yapmak zorunda. Aynı şekilde bazı kişiler Amerika'ya geldikten sonra mesela turist statüsünden öğrenci statüsüne geçmeyi isteyebilirler. Burada bir okul bulurlar, okula gitmek isteyebilirler. Bu durumda da 6 aylık oturumunuz bitmeden veya girişte size kaç aylık oturum verildiyse o statü bitmeden bir statü değişikliği başvurusu yapmak gerekecektir. Bu da okuldan kabul olarak ve göçmenlik bürosuna ben statümü değiştirmek istiyorum başvurusu yaparak oluyor. Bir kişinin statü uzatabilmesi veya değiştirebilmesi için Amerika'ya girdiği statüyü iyi bir şekilde muhafaza ediyor olması çok önemli. Dolayısıyla statünüze uygun olmayan işler yapmamalısınız. Mesela turist olarak gelen bir kişi çalışmamalı, öğrenci olarak gelen bir kişi mutlaka okuluna devam etmeli, devamsızlık yapmamalı. Bunlara dikkat etmelisiniz. Akabinde statü uzatma veya değiştirme için başvuru yaptığınızda da dikkat etmeniz gereken konular var. En önemlisi ...gönderdiğiniz başvurunun mutlaka kopyasını tutmak zorundasınız. Bu bir. İkincisi, çoğu zaman kişiler bu başvuruları kendileri yaptıklarında bir sürü sorunla karşılaşıyorlar. Yaptıkları başvurunun resit notisi kendilerine ulaşmıyor, parmak izlerini takip edemiyorlar. Ondan sonra başvuru yapıyorlar, 6 ay geçiyor, göçmenlik bürosundan ses yok diye yeni bir başvuru yapma ihtiyacı hissetmiyorlar. O kadar büyük problemler çıkıyor ki kişi kendisi bu işlemleri yaptığında. Bizim her zaman tavsiyemiz... Bu başvurularda mutlaka bir avukatla çalışılması olur. Mesela birkaç örnek vermek gerekirse bize kendileri dosya yapıp akabinde bize gelip lütfen bizi kurtarın diyen dosyalardan birkaç örnek vermek gerekirse kişi başvuruyu yapıyor, adres değişikliği yapıyor. Göçmenlik bürosundan hiçbir zaman birisi notis eline geçmediği için kendisi de bunun peşine düşmediği için aylarca başvurusunu takip edemiyor ve statü dışında kalıyor. Yine başvuruyu kendisi yapan bir kişi... Başvuru yapıldığında sadece göçmenlik bürosunun sistemine düştüğü ve kendisine herhangi bir notis gelmediği için, bir bildirim gelmediği için parmak izini kaçırıyor. Parmak izini kaçırdığı için de aslında dosyası devam ediyor zannediyor ama aylar öncesinde aslında dosyası reddedilmiş. Yine başka birisi bir 6 aylık uzatma başvurusu yapıyor. Göçmenlik bürosu başvuruya geri dönmüyor 8 ay boyunca. O da zannediyor ki bu göçmenlik bürosu bu başvuruya geri dönmediği sürece ben burada yasal olarak kalabilirim. Halbuki bu bir hata. Eğer istediğiniz 6 aylık oturum bitmeden göçmenlik bürosu size hala geri dönmediyse sizin ya ülkeden çıkmanız gerekiyor ya da yeni bir başvuruyla göçmenlik bürosuna ben hala buradayım statümü şuna değiştirmek istiyorum bununla e, geliştirmek istiyorum şeklinde bir başvuru yapmanız gerekiyor. Fakat kişi bundan haberdar olmadığı için 6 ay geçmiş üzerine başka bir başvuru yapmamış bizi aradığında 8 ay olmuş 2 aydır yasal statüsünü kaybetmiş bir durumda oluyor. Dolayısıyla bu tip konularla Özellikle göçmenlik bürosunun dosyalara bakma süreleri uzadığında çok daha fazla karşılaştığımız için bu konuyla ilgili bir video yapmak ve bu konuya parmak basmak istedim. Arkadaşlar statü hiçbir zaman oyuncak değildir. Sizin çok rahat davranabileceğiniz bir konu değildir. Unutmayın ki size vize verilirken o vizeyle Amerika'ya gidip statüye uygun bir şekilde davranacağınız düşünülüyor. Mesela bir turisten beklenti 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta gezip geri dönmesidir. Eğer bir kişi bu süreyi uzatıyorsa, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay Amerika'da kalıyorsa bunun haklı sebepleri olmalı ve hem statü uzatması başvurusunda hem de çıktıktan sonra bir dahaki sefer geri geldiğinde bunu anlatabilecek durumda olması gerekir. Dolayısıyla Amerika'ya gelip uzun süreler burada geçirip ondan sonra bir statü uzatması, statü değişikliği yapmayı düşünüyorsanız mutlaka ve mutlaka bir avukatla çalışın. Özellikle Amerika'ya gelip çok uzun süreler burada geçirdikten sonra Çıkıp tekrar geri gelmeyi düşünen kişilere de kendi ülkelerinde uzunca bir süre kaldıktan sonra Amerika'ya tekrar gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü turist vizesi ve ben bunu ofiste çok kullanıyorum. Benimle çalışan arkadaşlarım bunu çok iyi biliyorlar. Turist vizesi Amerika'ya turist olarak gelmek için kullanılan bir vizedir. Siz bunu Türkiye'ye, kendi ülkenize turist olarak gitmek için kullanamazsınız. Dolayısıyla turist vizesi size Amerika'ya her gelişinizde 6 ay kalma hakkı veriyor gibi düşünmeyin. Bu hak değildir, imtiyazdır. Göçmenlik bürosu size 2 haftada kalacak olsanız, 3 haftada kalacak olsanız, ne beyan ederseniz edin. 6 aylık oturumu veriyor ki, olur olağanüstü bir durum olur, uzun kalmanız gerekir. Göçmenlik bürosuyla tekrar uğraşmayın, bir statü uzatması tekrar yapmayın diye size 6 aylık oturum veriyor. Yoksa 6 aylık oturum vermesi siz 6 ay Amerika'da kalabilirsiniz demek değil. Bazen bu konu yanlış anlaşılıyor, bu bir hak değil. Bu tamamen bir imtiyazdır ve herkes... ...kendi vizesini usulüne uygun bir şekilde, statüsüne uygun bir şekilde kullanmak durumundadır. Bununla ilgili sorunları daha sonraki statü uzatması, statü değiştirmesi konularında yaşayabileceğiniz gibi... ...Amerika'ya geri gelişinizde yaşayabilirsiniz. Türkiye'deki konsoloslukta vize uzatırken yaşayabilirsiniz. O yüzden lütfen herkes statüsüne uygun davransın. Çalışamayacak olanlar çalışmasın. Burada uzun kalamayacak olanlar kalmasın. Eğer kalacaksanız, sebepleriniz varsa... O zaman da mutlaka bir avukatla konuşup bunun nasıl yapılabileceği konusunda bilgi alın. Çünkü şunu unutmayın mesela diyelim ki bir uzatma başvurusu yaptınız, statü uzatma başvurusu yaptınız Amerika içinde statü uzatma başvurunuzu reddedilirse pasaportunuzdaki vize otomatik olarak iptal oluyor. Bu çok önemli bir konu. Bunu bir sürü insan bilmiyor. Aynı vizeyle tekrar Amerika'ya girmeye çalışıyorlar. Bazen kapıdaki görevliler fark etmiyor, alıyorlar ama problemler çok daha sonra ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden vizenizi tehlikeye düşürecek işler yapmayınız. Statünüze dikkat ediniz. Eğer bu konularda yardıma ihtiyacınız olursa mutlaka profesyonel bir göçmenlik hukuk avukatından destek alınız. Bizim son zamanlarda çok fazla sayıda yaptığımız... Turist vizesinden f statüsüne olan başvurular %99.9 oranında kabul ediliyor. Çünkü usulüne uygun bir şekilde yapılıyor ve göçmenlik hukukuna uygun bir şekilde yapılıyor. Lütfen bu tip başvuruları kendiniz yapmaya kalkışmayın. Göçmenlik hukuku bundan 20 sene önceki kadar basit değil. Hiçbir işlem hızlı değil. Bir sürü teknik detay var ve her gün gelişen, devamlı farklı konuların ortaya çıktığı, farklı duyuruların ortaya çıktığı bir alan. Bu konu üzerinde ne kadar dursam azdır ama... Bize gelen statümü kaybettim, kendim yaptım fark etmedim, bilmiyordum gibi şeyleri gördükçe bu videoyu yapma ihtiyacı hissettim. Şunu hiçbir zaman unutmayın, kanunu bilmemek sizin için bir bahane değil. Göçmenlik bürosunun kabul ettiği bir bahane değil. Avukat tutsaydın, okusaydın diyebilir göçmenlik bürosu. O nedenle baştan işlerinizi lütfen sağlam tutunuz. Vizelerimizi, statülerimizi bu şekilde Kaybetmemiş oluruz. Bu arada statü uzatması ve statü değişikliği başvurusuna değinmişken eşlerin ve aile üyelerinin durumuna da küçük bir parantez açalım. Siz bir başvuru yaparken eşiniz ve çocuğunuz, 21 yaş altı çocuğunuz da genel itibariyle sizin başvurunuza tabidir. Ancak özellikle turist uzatmaları, efvan uzatmaları veya statü değişikliği gibi konularda eşlerin ve çocukların da mutlaka başvuruya dahil edilmesi gerektiğini, onlar için de ayrı formlar gerekebileceğini unutmamak gerekir. Mesela siz F1 başvurusu yapıyorsanız, eşiniz ve 21 yaş altı çocuğunuz mutlaka F2 statüsüne başvurması gerekir. Turist vizesi uzatması yaparken, eğer aynı kategoride uzatma yapıyorsanız, aile üyelerinin de mutlaka dosyaya takip edilmesi gerekir. Aile üyelerinin farklı kategorilerde olduğu, farklı tarihlerde gidip geldiği durumlarda bu strateji çok daha komplike bir hale gelebilir. O yüzden mutlaka bu başvurularda da, Avukatınızı bilgilendirmeyi unutmayınız. Geçmişte birkaç kez şöyle şeylerle karşılaştığım oldu. Başvuru yapılmış şahıs için fakat aile üyeleri unutulmuş. Sorduğunuz zaman biz avukata söyledik diyorlar. Avukat da diyor ki bize haber verilmedi. Dolayısıyla bu tip iletişim hatalarının da önüne geçilebilmesi için mutlaka kaç kişisiniz? Ailenizde kimler var? Bunların statüleri nedir? Ne zaman girdiler çıktılar? Bunları da mutlaka çalıştığınız avukata bildirmeniz gerekir. Evet arkadaşlar bugün vize ve statü arasındaki farklar ve Amerika içinde statü uzatırken veya statü değiştirirken dikkat edilmesi gereken kavramlar üzerinde durdum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Lütfen bizi takipte kalın. Sosyal medya hesaplarınızı da takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. <gülüyor>